da güzel bir sonbahar günü. Defne, Can Lokum ve Kedi Gazetecilik Kulübü'nde toplanmak için okula erken gidiyorlar. İyi de burada ne <gülüyor> kadar çok araç var. Hava <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da çok kirli. <gülüyor> Siz hızlıca yürüyün çocuklar. Okulda görüşürüz oldu mu? <gülüyor> Hah çocuklar geldi bile. Arkadaşları Ahmet de onları bekliyor. Bu hafta ne haber yapacaklarını konuşup, ilk derslerine girecekler. Ana caddeden yürüyelim dedik ama o kadar zor geldik ki tamam. Evet, her yerde araba vardı. Korna sesleri... Bir de egzoz gazları... Bir ara nefes alamadım. Bununla ilgili bir haber mi yapsak, ne dersiniz? Ha, yapalım. Ama ne diyeceğiz? Toplu taşımın önemini mi anlatsak? Çocuklar olarak bir şey önersek? Ha, ha, buldum! Bisiklet. Bisikletlerle ilgili bir haber yapalım. Merhaba Lokum TV izleyenleri. Bugün sizlere Lokumluk Meydanı'ndan sesleniyoruz. Yanımda Lokumluk İlköğretim Okulu öğrencileri var. Onlar şehrimizin son günlerde yaşadığı trafik problemine bir çözüm getirmek istiyorlar. Evet çocuklar, sizi dinliyoruz. Evet, e, hava kirlendiği için biz çocuklar çok etkileniyoruz. Okula yürürken çok zorlanıyoruz. He, onun için lokumluk bir bisiklet dostu şehir olsun diye düşündük. Bisiklet dostu şehir mi? Hı hı. İnsanlar rahatça bisiklete binsinler. Her yerde bisiklet yolları olsun. Arabayla işe ya da okula gitmek yerine sağlıklı bir ulaşım yolu olan bisikleti ya da yürümeyi tercih etsinler. Hem hareket de etmiş olurlar. Bunun için şehrin çeşitli yerlerine bisiklet kiralanabilecek yerler yapılabilir. Hatta bu olanlarda çocuk bisikletleri de olmalı. Araç sürücüleri de yayalara ve bisiklet sürenlere saygılı olmalı ki insanlar güvenle bir yere gidebilsinler. Hatta insanlara trafikte nasıl bisiklet kullanabileceklerini öğretebilirler. Bu harika bir fikir. Peki bunun için biz ne yapabiliriz? Bir imza kampanyası başlattık. Lokumluk bisiklet dostu şehir olsun diye. Lütfen destek olun. İzleyicilerimizden biz de destek bekliyoruz. Lokumluk Meydan'dan bugünlük bu kadar. Evet, imza kampanyası etkili oldu. Lokumluğa bisiklet yolları yapıldı, akıllı bisikletler yerlerine yerleştirildi ve arabalar gerçekten de azaldı. Hava şimdi çok daha güzel. Bisiklete binmek de daha güvenli. Bütün çocuklara teşekkürler. Herkese bisikletli ve sağlıklı günler.